Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler oldukça hareketli ve verimli bir aya başlıyoruz. Nisan ayı sizin için sosyal hayattaki faaliyetleriniz, kariyer hedeflerinizde çok yapıcı olabilir. Ee, ay zaten yeni ayla başlayacak. 1 Nisan'da Koç burcunda 11 derece Koç burcunda yeni ay doğuyor. 11. evinizde doğacak bu yeni ay. Geleceğe dair idealleriniz, hayalleriniz dilekleriniz umutlarınız projelerinizle ilgili bir alanda bir yeni ay enerjisi var ay ortasına kadar olan iki haftalık süreç içerisinde hedeflerinizi belirleyebilir harekete geçebilirsiniz koç cesaretinizi arttırırken bu yeni ay motivasyonunuzu güçlendirirken özellikle toplumdaki hedefleriniz statünüz e, kariyerdeki bazı seçimlerinizi de etkileyebilir daha önceden üzerinde çalıştığınız işler projeler varsa e, buralarda da bu yeni ile beraber e, daha güçlü bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz e, sosyal hayatınızda bazı seçimler yapmanız yeni tanışmalar olması da mümkün yeni çevrelere girmeniz e, dernek grup vakıf gibi çalışmalar toplumsal çalışmalar içerisinde olmamız organizasyonlara dahil olmanız ve buralarda bazı liderlik pozisyonlarından hani inisiyatif almanız da mümkün süre gelen ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız bir arkadaş ilişkinizde ya da bir grup faaliyeti içerisinde bu ilişkilerinizde gözden geçirip yeni kararlar verebilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuz yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarında mı ve öncü burçlarda, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarında haritanızda gezegen yerleşimleriniz var mı? Eğer böyleyse bu yeni ayın sizin için çok daha önemli olduğunu, çok daha güçlü etkiler getirebileceğini söyleyebiliriz. 5 Nisan itibariyle Mars ve Satürn Kova burcunda birleşiyor. Kranın Nasren denilen zor bir gezegen kombinasyonudur. Sizin 9. evinizde olacak. Ama size açısal olarak aslında iyi bir pozisyonda, hava elementi, kovadaki geçişler sizi destekler. Mars ve Satürn güçlü oldukları bu kova burcunda özellikle yurtdışı konuları, uluslararası konular olabilir, seyahatleriniz olabilir, akademik konulardaki çalışmalarınız, belki hukuksal bazı işleriniz olabilir. Sizi zorlayabilecek, biraz daha fazla mücadele etmeniz gereken koşulları ortaya çıkarabilir. Ama bunları yani çabayla da aşabilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle internet, medya, sosyal medya gibi alanlarda yapılan faaliyetlerde çok güçlü bazı planları, hedefleri de ortaya çıkarabilir. Burada daha uzun vadeli çalışmalar, daha güçlü iş ve kariyerinizi etkileyebilecek bazı hedeflerden bahsediyoruz buralarda yapılacak çalışmalar adına da güçlü adımlar atabilirsiniz mücadele edilmesi gereken konular olabilir ama bunları planlı bir şekilde çalışma programı oluşturduğunuzda doğru bilgilerle doğru kişilerle temasa geçtiğinizde rahatlıkla aşabilirsiniz Aslında ve ayın 12'sinden itibaren ayın 15'inden itibaren Mars artık Kova'dan ayrılıp balık burcuna geçecek Venüs 5 Nisan itibariyle Balık Burcu'na geçecek ayın ikinci yarısı itibariyle kariyer iş konuları toplumdaki statünizden yani buralarda daha iyice koşullar oluşmaya başlıyor 12 Nisan'da yine çok önemli bir gezegen kombinasyonu var Jüpiter'le Neptün Balık Burcu'nda birleşecek bu iki gezegen 13 yılı bir kavuşurlar ama Balık Burcu'ndaki en son kavuşumu 1856 yılında olmuştu oldukça kolektifi etkileyen bir e, açıdan bahsediyoruz toplumsal bir açıdan bahsediyoruz Sizin için de güçlü bir alanda tam 10. evinizde olacak e, iş ve kariyer konularınızı toplumsal statünüzü etkileyebilir e, mesleki seçimlerinizde özellikle önemli olabilir sanatla ilgili çalışmalar medya ile ilgili çalışmalar görsel sanatlar Örneğin televizyon ya da e, film sektörü gibi olabilir bunun yanı sıra her türlü ruhsal ve manevi çalışmalar deniz ve denizcilikle ilgili işler bu alanlardaki işlerde çalışmalarda çok daha büyük etkiler fırsatlar getirebilir iş ve kariyerinizde iyileşmeler olabilir sorun yaşadığınız yerlerde çözümler bulabilirsiniz ve özellikle üstlerle ilişkilerinizde daha rahat akan enerjiler destekler yardımlar bulabilirsiniz geleceğe dair de daha idealist ve daha vizyoner olmanız mümkün çalıştığınız iş ve mesleklerde yaratıcılığınızı sezgilerinizi güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz ve bu tabi haritanızın aldığı etkilere bağlı olarak uzun vadeli bir etkiden bahsediyoruz bazı hayallerinizi, ideallerinizi sizi kavuşturabilir bu açının etkisiyle alacağınız yardımlar ve desteklerle ve 16 Nisan'a geldiğimizde Terazi burcunda bir dolunay var. 26 derece Terazi dolunayı 5. evinizde meydana geliyor. Plüto ile güçlü bir etkileşimi var bu dolunayın. Aşk, ilişkiler, sosyal yaşam, çocuklarla ilgili konularda önemli dönüşümler var. Bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz tabii ki. Aşık olabilirsiniz bir ilişkiniz var ya da evlisiniz çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz veya hamilelik doğum gibi konuların yine çok gündeme gelebileceği bir dolunay bu çocuklarınız var çocuklarınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz sosyal hayatınızda yaratıcı çalışmalarınızda kişisel girişimlerinizde sanatsal faaliyetler ya da hobilerle ilgili alanlarda da daha önce yaptığınız bazı çalışmaların karşılıklarını almanız bazı hedeflerinize ulaşmanız mümkün görünüyor bu ay Nisan ayında olacak. Hem yeni ay hem Dolunay döngüsü aslında sizin için dost burçlarda olduğu için keyifli ve e, olumlu bir ayda olduğunuzu söyleyebilirim. E, daha fazla eğlenebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz, toplumsal alanlarda aktif olabileceğiniz başkalarının dikkatini çekebileceğiniz fırsatlarla bu ay karşılaşabilirsiniz kariyerinizde de yine mesleki anlamda da sizi destekleyebilecek güçlü etkiler var bunları değerlendirebilirsiniz sevgili ikizler ve ayın son günlerinde balık burcundaki Venüs'ün Jüpiter ve Neptün'e doğru ilerlemesi iyicil etkileri arttırıyor hangi alanlarda yine kariyer konularınızda. Çok özel bir geçiş bu. Yani birçok gezegen şu anda 10. evinizde olacak bu ayın ikinci yarısından itibaren. Ayın sonlarında bu etkiler daha da artıyor. Venüs'ün Jüpiter'in iki iyici gezegenin güçlü oldukları Balık burcundaki kavuşumu iş ve kariyer alanında size çok özel fırsatlar getirebilir. Hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz kariyer pozisyonlarına Tavuşabilirsiniz, yardımlar alabilirsiniz, destekler alabilirsiniz sevgili ikizler. Ve 30 Nisan'da Boğa Burcu'nda meydana gelecek olan Güneş tutulmasıyla ayı tamamlıyoruz. Bu tabi sadece bu ayla sınırlı değil. Aslında Mayıs'tan itibaren daha güçlü bir şekilde etkilerini hissedebileceğimiz ve Güneş tutulması yılın ikinci 6 aylık sürecini de şekillendirecek. Güneş tutulması ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Batıcı YouTube kanalındaki